Merhaba sevgili oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili oğlaklar Aralık ayı sizin için biraz dinlenme içe dönme kendinizi bir gözden geçirme ayı yay burcunda bir güneş tutulması ikizler burcunda önemli bir dolunay ve burcunuzda bir Venüs retrosu var Evet Aralık ayında kendinizi fark edebilir şifalayabilirsiniz. Aralık 4 Aralıkta meydana gelecek olan 12 derece yay burcundaki güneş tutulması 12. evinizde meydana geliyor Aslında son bir buçuk yıldır ikizler yay tutumlarını yaşıyorsunuz ve bu dönem gerçekten hayatınızda belki alışkanlıklarını sağlığınız çalışma düzeninizde de yenilikler getirdi düzenlemeler getirdi bu yay tutulması artık bu aksdaki son tutulma. Ve önümüzdeki 9 yıl ikizler yay tutulmalarını yaşamayacağız. Her güneş tutulması aynı zamanda bir yeni ay. Tabii ki yeni başlangıçları teşvik ediyor. 12. ev olunca, Merkür'de orada bu tutulmada, düşünceleriniz biraz daha bilinçaltınıza yönelebilir. Biraz daha inançlar, felsefeler, biraz mistik ve spüter konular etkin görünüyor. Tabii ki yabancı kültürler, eğitimle ilgili konular, akademik konular, belki hukuksal işler, ee, önemli olacak. Biraz da yurt dışı, uluslararası konular işte din, maneviyat, inançlar ve akademik konularda çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. Belki bir tez hazırlıyorsunuz, belki kitap yazıyorsunuz veya bununla ilgili işte gündemleriniz var. Bunlar bir buçuk yıldır de de devam ediyor olabilir. Hani Bunlarla ilgili yeni bir aşamaya geçiyorsunuz örneğin. E yeni bir adım atıyorsunuz. Tüm bunları destekleyebilecek bir tutulma aslında. Hayatınızı iyileştirmek için, belki bazı sağlık sorunlarınızı düzeltmek için, e hayatınızda biraz sadeleşmeler için de yine bazı kapıları açabilir bu tutulma size bilinçaltı çalışmaları şifa terapi çalışmaları içinde çok uygun bir dönem olduğunu söyleyebilirim lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Herkes aynı şekilde etkilenmiyor sonuçta yay burcunda olacak bu tutulma Eğer 12 derece ve yakınlarında değişken burçlarda yay ikizler başak ya da balık gezegenleriniz bulunuyorsa siz daha çok etki alabilirsiniz ama bulunmuyorsa çok da etkilenmeye bilirsiniz yani Sizin için çok tesirli bir tutulma olmak zorunda değil bu tutulma sevgili oğlaklar Evet etkileri bu ay kendini gösterebilir kişisel ya da toplumsal alanlarda ama tutulma olduğu için önümüzdeki tutulmalara kadar yani Nisan sonu Mayıs dönemine kadar da etkileri aktif kalabilir Evet Mars ayın 13'üne kadar Akrep Burcu'nda e, sosyal bir ay geçirdiniz. Özellikle Kasım ayı hareketliydi sizin için. Kalabalıklara girdiniz, gruplara girdiniz, etrafınız kalabalıktı. Yaptığınız işler, çalışmalar, projeler sonuç verdi. Enerji harcadınız ama aynı şekilde başkalarını da dikkatini çektiniz. Ee, şimdi ayın 13'ünden sonra Mars yay burcuna geçiyor. Biraz içe dönme zamanı, biraz dinlenme dönemi ve tutunma da tesir edeceği için belki işte e, bir çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Biraz böyle sakin sakin kendi içinizde hazırlıklar yapacaksınız enerjinizi buralara daha fazla yönlendirmeye başlayacaksınız ve ayın 19'unda ikizler burcunu 27 derecesinde dolunay meydana geliyor bu dolunay sizin 8. evinizde altıncı evinizde meydana gelecek altıncı evinizdeki dolunay yine genel sağlığınızdır işte günlük hayatınızdır iş hayatınız ve mesleğinizle ilgili konuları işaret eder ikizler Aslında böyle birden fazla konu demek yani birçok işte ilgileniyor olabilirsiniz aynı anda 2-3 işte ilgileniyor olabilirsiniz e, ticaretle de uğraşabilirsiniz özel işiniz de olabilir hani biraz yoğunluk var burada hareket var Çünkü bu tutu e, Dolunay aynı zamanda para evinizdeki Jüpiter'le güzel bir temasta yani iş ticaret para mesleki konularda bir hedefe ulaşma söz konusu. Belki de bir şeyi tamamlayacaksınız ve bitireceksiniz. Yani bu da olabilir tabii ki. Yani işinizle ilgili bir konuda bir çalışmayı bitirmek bunun sonucunu almanız da mümkün görünüyor. Tutun e, dolunay sağlığınıza biraz dikkat çekme, çekiyor. Yani genel sağlık konuları, e, işte beslenmeniz, diyetiniz, e, çalışma koşullarınız, uyku düzeniniz, sporunuz buralarda bazı farkındalıklar verebilir size. Bazı kararlar verebilirsiniz. Örneğin işte bir diyete de başlayabilirsiniz dolunay sonrasında, bir tedaviye başlayabilirsiniz, zararlı bir alışkanlığınızı bırakabilirsiniz. Aslında son bir buçuk yıldır bu konular aktif hayatınızda, yani dönem dönem böyle kararlar veriyorsunuz. Belki geçtiğimiz Haziran'da böyle bir karar verdiniz ama tutamadınız. Tekrardan hani e, bu konuda e, bir karar verebilirsiniz. Yeni bir aşamaya geçebilirsiniz. E, lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında ikizler, yay, balık, başak burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim tesirler güçlü bir şekilde çalışabilir. Eğer malefik gezegenleriniz değişkenlerde ise yani Mars, Satürn, Plüto Uranüs gibi sert gezegenleriniz değişkenlerde ise 27 derece ve yakınlarındaysa biraz daha sağlığınıza dikkat edin Çünkü sağlığınızı daha güçlü etkiler bu tutulma o zaman yani solunum yollarımız, akciğerler yani virüslerden gelebilecek bazı problemler artabilir bu anlamda daha dikkatli olmakta fayda var Dolunay tesirleri ay sonuna kadar olan süreçte kendini gösterecektir ve bu ay yine yılın en önemli gezegen hareketlerinden birisi başlıyor ve sizin için de çok önemli ve özel 19 Aralık'ta Oğlak burcunda burcunuzda Venüs gerilemeye başlayacak bu yıl Venüs burcunuzda uzun süre kalacak 6 Mart'a kadar gerileme hareketi yapıyor çünkü her bir buçuk yılda bir Venüs gelirler. ama her 8 yılda bir aynı burçta gelirler en son burcunuzda Oğlak burcunda 2013 Aralık 2014 Ocak ayında gerilemişti lütfen o dönemi şöyle bir gözden geçirin Çünkü benzer etkiler olabilir bu arada ayın 21'inden sonra artık güneşte oğlak burcuna geçiyor sizin doğum gününüzde başlıyor ayın son döneminde doğan tüm oğlak burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum sağlıklı mutlu başarılı bir yıl dilerim size bu doğum gününüz unutmayın Venüs retrolu olacak bu ne demek sizin için diğer burçlardan daha güçlü bir şekilde çalışır bu Venüs retrosu tüm yıl yıla yayılan bir etki olabilir Venüs sevgi alışverişleri özdeğer duygumuz e değer yargılarımız hoşlandığımız şeyler güzellik estetik anlayışımız maddi kazançlarımız hayattaki konforumuz rahatımız bunlarla ilgilidir ve Venüs gerilerken enerji içselleşir ve biraz dengesizleşir üstelik Pluto kavuşumda plüto venüs gerilerken tam kavuşumda olacak ve gerileme döneminde de birkaç kez bu açıyı yapacak biraz tutkuluyuz hırslıyız. tutkularımız hırslarımız Biz biraz takıntılı duygulara saplantılı duyguları yöneltebilir dikkat edin böyle bir tutkulu ilişki içerisindeyseniz onu yönetmekte zorlanabilirsiniz Sevgili oğlaklar veya hani karşı karşınızdaki kişinin bu tarz size tavırları biraz manipülatif durumları olabilir biraz tutkulu hırslı baskıcı tutumları olabilir aynı şekilde parasal konularda e, yine hırs ve tutkuyla hareket edip e, yani büyük riskler almak mümkün yani bu bunlara dikkat etmemiz gerekiyor borcumuz varsa borçlanma konularına dikkat edelim Çünkü gerileyen bir Venüs retrosu borç nedeniyle e, biraz hani sıkıntı yaratabilir bunun yanı sıra bu dönemde öyle bir kredi almayın, borçlanmayın ya da önemli alışverişler yapmayın, i̇şte evlenmeyin, <gülüyor> imza atmayın, işbirlikleri için uygun bir dönem değil. Yani 30 Ocak sonrası çok daha doğru olacaktır, uygun olacaktır. Aynı şekilde güneş üzerindeki bir venüs retrosu biraz cinsel bölgeler ile ilgili sağlık sorunlarını tetikleyebilir cildiniz hassas olabilir bu dönemde eklemleriniz kemikleriniz hassas olabilir romatizma problemler artabilir diz sorunları dizinizde ağrılar sızılar olabilir diş problemleriniz daha yoğun olabilir hani bu, bu konularda belki daha uzun süreli bir şekilde daha fazla sizin için gündemde olabilir ama bir güzellik estetik bakım işte diş tedavisi ama diş tedavisi de biraz estetikle ilgili olabilir. O yüzden Venüs gerilerken bunlarla ilgilenmek biraz memnuniyetsizlikler yaratabilir. Ya da bir şeyleri geciktirebilir. Sonuç almakta zorlanabiliriz. Retro bitiminden sonra bunlara zaman ayırmak daha faydalı olabilir sevgili oğlaklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.